Merhabalar videoya hoş geldiniz videoyu geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve daha güzel videolar için abone olmayı unutmayın İyi seyirler Bugün sadece savaş taktiği olarak algılanmaması gereken bir olaydan bahsedeceğim sizlere Truvaat'ından Belki bu videodan önce defalarca gördüğünüz duyduğunuz bir terim Truvaat'ı Fakat Truvaat'ı sadece bir savaşı kazanmak için yapılmış bir taktik değildir en azından bana göre Truvaat'ı bir aşkın bir kıskançlığın simgesi de olabilir aslında bunu söylüyorum çünkü savaşın asıl başlama nedeni olarak bir kadın gösteriliyor. Helen adında Zeus'un dünyalar güzeli kızı yani. Olay birazdan mitolojiye giriyor. Truva prensi Paris Sparta'ya gittiğinde Helen'i görür ve beğenir. Fakat Helen büyümüş ve kendisine eş olarak Manelius'u seçmiştir çoktan. Ama zavallı Manelius şehirde değildir ve Helen için ikinci aşık olan Paris'le Truva'ya kaçarlar. Bunu duyan Manelius Truva'ya bir elçi göndererek yapılan yanlışın düzeltilmesini ister. Tabii ki de bu sonuç olumsuz olur. Ve savaş bu andan itibaren başlamış olur. Olur olmasına fakat Yunanlıların Truva'yı almak gibi bir amaçların ezelden beridir de var olduğu düşünülüyor. Helen'in Truva prensiyle kaçması bu olayın tuzu biberi oluyor. Peki bu alaylardan neler çıkartabiliriz? Bence olayların içinde ikilemler var. Spartalılar çok istediği bir şehri mi almak istediler yoksa savaşın sebebi bir kadın mı? Ya da birer gurur meselesi mi? Bunu videonun yorum kısmında sizler ile tartışabiliriz. Biz yine savaşa dönelim. Spartalılar Truvasından'a gelirler ve artık savaş başlamış olur. Savaş beklendiği gibi kolay olmayacak. Yaklaşık 10 yıl gibi uzun bir süre devam eder. Fakat askerler artık moral ve güç olarak artık neredeyse tükenmek üzereyken Yunanların zeki komutanı Odysseus tahtadan at fikrini ortaya atar ve bu atı yapmaya başlarlar. Gel zaman, git zaman artık at hazırdır. Ve dünyayı diğer yüzyıllarda tamamen değiştirecek bir fikir kalır insanlara. İçeriden fethetmek. Ama asıl akıl olacağı oyununda burada başlıyor. Atın içerisinde odayusu ve seçkin komutanlar ile seçkin askerler yerleşir. Diğer kalan ordu ise Truvalıların göremeyeceği bugünkü Bozca arkasına saklanırlar. Fakat görevin yerine gelmesi için atın surların kapılarından içeriye girmesi gerekir. Bunun için Spartalılar diğer bir deişle Akhalılar bir askeri atın yanında bırakır ve giderler. Spartalıların gittiğini gören Truvalılar şaşkınlık içerisinde kazandıklarını düşünürler. Bu da tam olarak Truva'nın psikolojik bir savaş olduğunu gösteriyor bizlere. Truva askerlerinin bu grup atın yanına gider ve Spartalı asker şöyle söyler onlara Beni burada kurban bıraktılar Gerekli rüzgarın çıkması için beni burada kurban seçtiler Ve ben kaçtım Bu at ise tanrıça Athena'ya kurban niyetinde bırakıldı eğer bu at kırılır ve parçalanırsa her kim parçaladıysa ona daletler uğrar. Fakat her kim bunu iyi bakarsa ona güç ve kudret duvar der. Buna inanan Truva askerleri atı Truva surlarının içeriye alırlar. Bu esnada ise Spartalılar gemileri yavaşça kıyıya doğru getirir. Bu olay ise psikolojik savaş müthiş bir izlenim bırakarak başarılı olur izlenimi bırak insanda Truva atından çıkan askerler etrafı yakıp yıkarken bir yandan da dışarıdaki askerleri içeriye alarak Truva'yı düşürürler. Bu hikayenin asıl ilgisi İkinci olayı ise Spartalıların her iki isteği de yana gelmiş olması. Menelaus Helen'i alarak kendi şehrine dönerken Truva da Spartalılarda kalmış oluyor. Aslında en önemli de hiç pes etmek gibi bir düşünceleri olmamış olsa bile birkaç sihirli dokunuş ile her şeyi tam tersine çevirmeyi başarmışlar. Ne diyelim helal olsun. Sadece bizlerin yaptığı müthiş sayısız destanlara değil diğer güzel destanlara da inceleyip bakmamız gerektiğini anlatıyorum aslında. Dünyada neler olduğunu anlatmak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.